Aşağıdakilerden hangisi, dikdörtgenin boyunun doğru ölçümüdür? Tamam, hadi başlayalım. Burada yeşil bir dikdörtgenimiz var. Burada da 1 santimetre var. Yanına bir tane daha santimetre koyulmuş ve dikdörtgen iki cetvel yan yana koyarak ölçülmüştür denmiş. Bu mantıklı gibi değil mi? Eğer buradan buraya kadar 1 santimetre ise, yani başından ortasına kadar 1 santimetre ise buradan buraya, yani ortadan sona doğru da 1 santimetre eder. 1 ve 2. 2 santim uzunluğunda. Bence bu doğru. Ama diğerlerine de bakalım ve onların doğru olmadığından emin olalım. Burada da 1 santimetre ve burada da başka 1 santimetre var ama arada boşluk bırakılmış. Boşluk bırakılmaz. Bakın, sağ taraftan da taşmış biraz. Hayır, ölçüm yaparken böyle aralarda boşluk bırakmak iyi bir fikir değil. Burada da bütün dikdörtgeni ölçmemişler ki, kısa kalmış. Soldan başlayıp, sağda bitmesi lazımdı. Burada cetveller üst üste gelmiş ve yetmemiş. Bu da doğru değil. Hadi bakalım şimdi de sıradaki. Aşağıdakilerden hangisi silginin boyunun doğru ölçümüdür? Burada yine bir gariplik var. Üst üste gelmiş gibi. Tam olarak ne olmuş bilmiyorum ama, cetvel silginin sonuna bile ulaşmamış. Bu doğru değil gibi gözüküyor. Ne demişler bakalım. Silginin ölçümünde, iki tane cetvel kullanılmıştır ve üst üste gelmişlerdir. Cetveller biraz transparan, yani buradan üst üste geldiklerini anlayabiliriz. Böyle olmamalı. Yan yana koymalıyız ki doğru bir ölçüm olsun. Arada boşluk kalmamalı. Ve buradaki gibi kısa da kalmamalı. Sonuna kadar gelmeli. Buradaysa boşluk var ve dikdörtgeni de geçmişiz. Yanlış. Buradaysa boşluk yok ve dikdörtgene de tam tamına oturuyor. İşte bu doğru. Hadi bir tane daha yapalım. Bankanın tabanı kaç metredir? Aa, bu bir banka. Şurada içindeki paralar sanırım kocaman kağıt paralar ve bozukluklar. Cetveli sürükleyerek ölçünüz. Cetvelde metreler yazıyor. Buraya tıklayarak sürükleyebiliyorum. Böyle yaparsam yanlış olur. Tam köşeden köşeye başlamam lazım. Bakın sağ duvarın bittiği yerde 4 metre yazıyor. O zaman taban uzunluğu 4 metreymiş. Bir tane daha yapalım. Ayşe teyzenin arka bahçesi kaç metredir? Cetveli sürükleyerek ölçüm yapınız. Yine diğer sorular gibi yapacağız. Bahçe başlamadan önce cetveli getirmeyeceğiz. Ya da çok ilerden başlamayacağız. Tam bahçenin başladığı köşeden ölçmeye başlayacağız. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'e çok yakın gözüküyor. Neredeyse 8 metre gibi. Çok yakın. 8 diyelim. Bir soru daha. Bir tepsi kurabiyenin uzunluğu kaç santimetredir? Hmm, yani hepsi yan yanayken oluşturdukları uzunluğu soruyorlar. Tanesinin değil. Yani bu kenar. Böyle yapsaydık yanlış olurdu. Soruda başka türlü ifade edilmemişse, uzunluk denildiğinde en uzun kenarı ölçmeniz gerekir. Cetvelimizi kaybetmeyelim. Yukarıdan ya da aşağıdan ölçebiliriz. Çok soldan ya da çok sağdan başlamamız lazım. Tam köşeden başlayacağız yine. Ve neredeyse 8 cm duruyor. Evet, 8. İşte bu kadar.